Arkadaşlar bugün dediğim gibi Örst e, adam öldürmeye çalışacağız. Bu arada bak skinimi göstereyim. Ben böyle bir imaj değişikliğine gittim arkadaşlar. Bundan sonra böyle <gülüyor> efil efil dolaşıyorum <de> ulaşıyorum <gülüyor> Bir sıkıntı vardı Kosta'nın sesi gelmiyordu. O yüzden şimdi bir daha çekeceğiz. Normalde çekerdim de şey yoktu. Yani müsait zaman yoktu. 4 gündür <gülüyor> misafir var anasını setimizde. Karnı acıkan bize geliyor. Oğlum şey lazım ananınki geldi. Şunu bir keselim önce. <gülüyor> <gülüyor> adam seyahat etti. Adam <gülüyor> Ya bak lan. Koston tamam. ya oğlum bu ne sen endermite mısın lan? 5 lira endermite ile geliyo çocuk başıma. Yusufan şey bir süre al şey sen. Tamam. oğlum benim bir takkem diamond onu şey yapmak lazım. SMP'de video çekmek mi? Onu da yazarsanız güzel olabilir. Ben paso bunların evini patlatıyam anasını Bu <gülüyor> Koston evi kere ev yaptı. 5 kere ev yaptı evini creeperla doldurdum ya. bak mesela az önce de mesela bu videoda çekmeden önce Hera'nın evine Hera diye bir çocuk var orada bizim arkadaş onun <gülüyor> evine de 6 tane creeper doldurdum <gülüyor> oyna bir girsin anasının sırrı bu uzaya çıkacak çocuk <gülüyor> Koston sen Erkan'ın <gülüyor> videosunu hatırlıyor mu? Allah aşkına bak kuleler mapindeyiz tamam mı bu kuleler mapindeyiz Erkan adamla sona kaldı biz adamla sona kaldı ya sen ne yapıyorsun ya <gülüyor> Koston sen biraz malsın ama neyse, önün arkasından konuşulmaz. Oğlum ben kendi başıma nasıl yapacağım bunu? Arkana bu map'te video çekiyoruz tamam mı? Biz Erkan'la sona kaldık, bu da Spectator şey, çocuğa diyoruz ki Adam nerede, adamın yerini söyle bize, çocuk kulede diyor anasını Mapler yer kule. Earth'le değil de böyle kötü yorumlarla alakalı bir video yapacaktım. Oğlum bu beni nereye götürüyor? Ama yine de öyle bir video yapmamı isterseniz, <gülüyor> yorumlarda sövün anasını satayım. <gülüyor> öyle bir yere getirdim ki konuşmayı. <gülüyor> Koston <gülüyor> bak. Bir konuda anlaşalım Costun. Bir daha benim açtığım, bir daha benim açtığım sen de kırarsan seni sünnet ederim çocuk. Gel. Sen de kesildi. Onlarda kesilmedi aslan parmağı. Vardı arkadaşlar, bu videoya Arda da çağırdık. Sağ olsun kırmadı geldi. <gülüyor> Arda hoş geldin. Sen ne anlatıyorsun ben ya? gerçekten anlamıyorum. Ama Costun <gülüyor> sana hayatla başarılar. Ben gidiyorum anasını satayım. <gülüyor> Oğlum seni oradan afat bile kurtaramazdı ben nasıl kurtarırım anasını satayım Tamam sıkıntı yok <gülüyor> Bu kalple bunlara gideyim mi? Allah'ım manyona bak Ya böyle bir şey olabilemez Arkadaşlar biz komşuyla barıştık bundan sonra ne o bana vuracak ne de ben ona vuracağım Anlaşma yaptık yani Ya hayır yani ama anlaşmaya karşı gelip e, duvara vurmaya cürret ederse duvarla beraber gireceğim içeri artık Kostan gel biz bunu bende şey yok akıllı çok. yok Aaaa! Oh! Bakıyorsun öyle yine mazul oraya... Aaaa! Aşağıya düşersem ölürüm! Koston geldim! Ah tamam gitti gitti gitti. Oğlum ben elimle kazanıyorum ha oyunu. Gel lan buraya. Şurada bir iki kişiye vurayım. Belki kitle alırım. Ah ah ah ah ah! Koston Koston Koston Koston Koston Koston! Bak şu çocuğun iki kalbi var. Onu yumruklaya yumruklaya. Bums ettin anasını satayım. La gel yardıma gel. Koston. Koston. Ben bok yedim Koston. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç. kaç. Vuran top. Ananı satayım. Hayır hayır. Blom bitmiş. Aaa. Bitmiş. Blok blok blok. Ah blom da buldum. Blom da buldum. Ben şunu keser miyim? Oh kılıcı at. Oğlum ben niye böyle bir challenge'a girdim ki? Aa, burada burası kapalıymış. Çevirmeye denk geldik anasını satayım. Adam orayı kırıyordu da arkamdan daha komanda dur kovalıyordu beni. Dur Lan oğlum git senin ben suratına tüküreyim. Yettim. Tamam tamam indirdim ben bunları. Bir daha çıkıyorum. Lan hayır yan taraftan gelecek. Ya senin o kadar tuzak yaptık lan. Emeğe saygı hayvan ol hayvan. Bir saattir orada tırmandım bekliyorum. <gülüyor> bak bak bak <gülüyor> bak peşimden koşuyor Eeehah <gülüyor> Yemansım Eski videoyu izlemeye çalıştım. İzlemeye mi çalıştın? Çok zorlandım mı anasın? Eeehah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir bölüm var Ben gayet güldüm ama bak Hangi, Hangi... video koyun buraya? Sürbanlı <gülüyor> ay Ay ay Ay ay Miza show <gülüyor> Anane satın nasıl ya? <gülüyor> nasıl bir kalbin kalır abi? <gülüyor> Ulan kamyon attım kafana kamyon Sükür <gülüyor> <gülüyor> Sana tecrübe iksiri attı Aha adam geliyor Hayır ya! <gülüyor> hayır ya! <gülüyor> Oğlum çok da güzel atlamıştım kafasına ya yazık yazdı bir de Yırdım. Oğlum ben bu çocukla az önce de fotoğraf çekinmedim anasını satayım Albüm yapıyor herhalde anasını Ben buradan kaçarım ki Bak şimdi kardeşim Fatih Sultan Mehmet'in taktiğiyle buradan kaçacağız Gemileri karadan yürütüp <gülüyor> Bak şimdi Lan Hazırsın ben, mısın? Olursunmısın ben Hadi! Hadi! Oha! Oha! Öyle bir şey var mı la? <gülüyor> Oğlum ben niye öldüm? Yuvşan sen nerdesin lan Yuvşan Yuvşan Gel yuşa. gel bak yuşa. oradan sen şey yap şey yap şuradan şuradan <gülüyor> Şur taraf ha ordayım ordayım aynen aynen Aaaaaa <gülüyor> Ya sen ne yapıyorsun ya <gülüyor> Tipe bak kafayı yicem ya <gülüyor> Allah Allah Ya git ya Ay, Aa, abi, Abisi geldi dersin, Lan gelin Oğlum, lan yanıma Delikanlısı Abisi de ufututmuşsuz uh, baksana şundan <gülüyor> ha Yuvşan He Adamın arkadaşı uhu Bekle bekle ben onlara yapacağım biliyorum. Şurayı bir kırayım. Azim nasıl içen Bak <gülüyor> bak, bak anlaşabiliriz diyor bir de. Anın ki. <gülüyor> oğlum ben var ya. Ya oğlum bu <gülüyor> çocuğu niye oku bitmiyor? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah kafayı yiyeceğim şimdi ya. Ağzına nasıl Ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Alın kanserleri ya. Şuna bak zaten satayım kirp olmuşum. <gülüyor> <gülüyor>